Evet, şimdi tekrardan devam ediyoruz. Bölüm 2'deyiz. Soner'le. Soner soyadın neydi? Albayrak. Albayrak. Aynen. Soner Albayrak. Ee, şimdi biraz ben yönlendiriyorum bilerek de şey olsun diye bir akış izlemeye çalışıyorum kafamda. O yüzden iznim var bununla ilgili. Elbette. Adada tercihim <gülüyor> bu. <gülüyor> İzleyici <kızması>. Karşılıklı <gülüyor> sohbet bu. Şimdi Bizim izleyicimiz şey alışık olduğu için soru soruluyor. Bir gazeteci bu. Adamın hiçbir bilgisi yok. Sadece cevap alıyor. Bir daha soru soruyor. Bizim formatımız genelde bilim iletişim. Yani karşılıklı biraz diyalog gibi oluyor. Çok daha güzel. Şimdi senin abi. Biraz sokak Aynen. O <gülüyor> lisans sürecinde bir zorluk yaşadın mı? Yani iki bölümü de tam zamandan bitirdin. Nasıl Yo, ben oldu? ben rahatım. Hiç yani. <gülüyor> <gülüyor> ben rahat rahat okudum ya öyle kendimi. Ya yani şey de vardır bizde, aman bir yıl kaybetme. Mesela ben hazır da okudum. Benim İngilizcem iyiydi. Hazır İngilizce okudu mu? Ha. Ben de İngilizcem iyiydi. Hani geçebiliyordum normalde. Read, read Red Work ne? Efendim? Read Red Work vardı. O sizin kitaplar ya Ohdünün. Onları ha. göstermiyorlar mı? Read Red Work 1, 2, yeşil kitaplar. Vallahi. Hazırlıkla benim şeydi ya. ya. <gülüyor> Yok benim zaten şeydi. Hani ee, gruplar oluyor işte. Intermediate Bigger falan. Onların dışında bir şeydi. Sen dışarıdan farklı. Üstte ee, işte bir grup vardı bizim şeydi yani daha muhabbet gibiydi. Portfolyo hazırlama, CV yazma. Niye okudun hazırlık mesela? İyi İyiymiş zaten İngilizcem. Efendim? Niye okudun? Ya şey, bir kere şundan dolayı diyeyim. Gezeyim tozayım diye okudum. Tamam bu net oldu. Aynen. Tamam. En mantıklı bu tamam. herhalde. Gezeyim tozayım. Biraz gezeyim tozayım, üniversite alışım. Aynen. Bize <Gülüyor> üniversite dergilerinde kapattırdık fotoğraf var ya. Çim nerede, bir gitar çalan oğlan. Onu bir yaşayayım yani. Ya neyse çok yoğun geçti. Hani fansiz. Gel alakalı bütün şeyleleştim çok ama stresli. Ama yani. muhabbeti. Yani. Aynen yatılı okulda geçmişti. Ya yani bizim çarşı izi diye bir şey var. Okuldan çıkamıyorsun zaten. Çarşambaları bir öğlen çarşı izimiz vardı. Hafta sonu var. Şöyle gibi be. Mesela salgının kalkıp çıkacağım diye bir şey yok ya da okulun içinde şey yurtta. Okul güzeldi. Yok güzeldi. Ben severek okudum ama hani o özgürlük bir tam gençlik yılları yani 18'in 11. asker yani. kışlası gibi yani hafta sonu çıkabiliyoruz falan. Asker'e gitmedim o yüzden bilmiyorum. İlksene niye hazırlık okudum? Biraz şey olsun. Biraz tamam, Aynen, falan, yani alışın. Rahatlık olsun diye. Sonra normal elektrikleri 4 yılı bitirdim. Onda sıkıntı yok. Fiziği uzattım yarım sene. Tamam. Onu, bir de... Bazı dersler sayılıyor mu bu arada? Onu sormak istiyorum. Mesela elektrik, elektronik fizik. Yani bütün dersleri ayrı ayrı mı aldın? Ya şu da var. Bence ona gereğinden fazla anlama atfediliyor. O soruda çok söylemişti. Dört yılda ikisi biter mi? Şu dersi şuna saydırabilir miyiz? Beş yılda sarkar Ya bir yıl, yarım yıl. Hani şu elbette anlayabiliyorum. Ekonomik sebepler. Yani ekonomik durumumuz iyi değildir. O yüzden çok fazla <gülüyor> uzun uzatmaya... Yani mesela ben de gene öyle yapardım ben burslu okudum, başarı burslarıyla kazanmıştım. İşte hem devletten, otdüden, vakıflardan falan filan kazanmasaydım ben de mutlaka hazır atlardım. Çünkü okuması malum Türkiye'de pahalı her şey. Ama eğer ekonomik bir sıkıntınız yoksa, Aceleniz de yoksa, Aynen. ya için bir şey yok. Yani o yıl kaybederim mantığı ben anlamıyorum. Yani do, akademik deprem, doktora bir önce başlayayım. Yani bir, yıl başlayayım. Yani bir yıl sonra başla. Ne, ne oluyor, fark ediyor? Hiç şey kay kaybetmiyorsun aslında. Geç bir geç bitirmedin. Dedim ki ben bir yıl hazırdı okudum. 4 yıl normal vakitte bitirmekti dönüyüm. Yarım yılda şeyi uzattım, fizik bulattım. Sonra üzerine 2 yıl master yaptım, ortu Sonra da işte Amerika gittim. Bir de Amerika'da master yaptım iki tane. Yani doktora için neydi gerçekten? Şu Amerika'da nereye gittin? <gülüyor> nereye gittin Amerika'da? Yale'ye gittim ben. Master Yıla orada master. mı yaptın? Ben doktora gittim de. Amerika'da sistem biraz farklı. Amerika'da doktora, yani master yapılmıyor. Avrupa sistemlerinde. Anlıyorum. Anlıyorum. Lisanssa sonra doktora yapıyorsun. Doktora yaparken belli şartları sağlarsan master veriyorlar. E, dersleri bitirince MS veriyorlar, Master in Science, bilimde master. Bir de proje yaparsa ekstra belli bir onun şartı var, master in philosophy. Tersine master veriyorlar. Ben ikisini de aldım. Hani e, bir tanesi oturdan master, var, iki tane yeryüzden master. Var. <gülüyor> Yetmiyor arkadaşlar, doymuyor. Ama görün. Gitme <gülüyor> çok ya. İyi şeyler. Çok, çok da yani. Hayır, şöyle düşün abi. Hani biz az önce işte o sendromdan bahsetmiştik, o cehalet sendromu işte. Neydi tamam açını ne efektin ya onu ben de söyleyemem ama bildikçe unuttum şu an böyle insanla ne kadar az bilirse o kadar bir özgüven geliyor hani işte insanlar mutlaka yaşıyor bildikçe aydınlanıyor bence sen de onu görüyorum ben yani konuştuğumuzda sohbetimizde ya iki tarafı da sıkıntılı görüyorum ben ya hani bilmeyen insanın anla atlatmaması sıkıntı yani diploma biz hayat okulunu okuduk bakış açısı da çok büyük bir sıkıntı bir şey elde ettiksa sonra, sonra onu anla atlatması ya ben işte üniversite mezun insanım diye ona çok fazla anlam atmakta sıkıntı bence yani bu kendi gelişmesiyle alakalı bir durum yani yani işte aldıktan sonra gelişmesi gene kıymetli. E, Amerika'da nasıl durumlar? Mesela okumak zor muydu? Yaşam olan yaşam şartları, e, uyum sorunu, burs bulmuşsun mu? Ben gidemezsin zaten. Şöyle Amerika'nın şöyle bir güzelliği var. Zaten girmeden önce yani Alpayı çok bilmiyorum. Ben Avrupa'da şu an Yaşıyorum ama doktora yapmadığım için doktor sistemini tam bilmiyor. Postoku 3. bölüm atıyorum mesela. O 3. bölümde. Tamam. Oraya geleceğiz. Amerika'ya tamam, bitireceğiz. Amerika'nın şöyle bir şey var. Şu bir rahatlığı var. Zaten kabul aldıysan para sıkıntı yoktur. Şundan dolayı, ülkeye girmeden önce zaten... Çünkü şey, e, ondan işte gümrüğünde... Geçiş sırasında belge göstermen lazım. I-20 deniyor buna. O belgede, yaşayacağın yerde yıllık gider yazıyor. Mesela işte ben New Haven'daydım Yale'ın olduğu yer. New York'ta 1.30 saat. Orada... İşte yıllık gider ortama 72 bin dolar mı öyle bir şey hesaplanıyor. 70 bin dolar mı öyle bir şey de. Senin yıllık 72 bin dolar gelirin olması lazım. Sen amelaya gireceksen orada yaşayacaksın. Yoksa gidemiyorsun. Aynen. Zaten okul sana bu uyuyor gönderiyor. Ve okul diyor ki ben zaten bunun parası veriyorum. O yüzden hani girdiysen bir defa paran hazır. O açıdan yani paradan kastım hem okul ücreti hem işte yaşayabileceğin, işte kiranı verebileceğin, alışverişini görebileceğin kadar parayı yaşamanın ücretini alıyorsun. bu ne bir şey oluyor. O yüzden atıyorum evliysen, çocuk çocuğun varsa birazcık daha işin zorlaşabilir. Ee, ama şey yani para sıkıntısı yok. O açıdan o yok. O yüzden galiba doktora falan çoğu evlenemiyor. Biraz zor oluyor yani. Evet, aile kurmak lazım. zor doktor yapıyor sanki. Zor. Çok, an, çok anlayışlı beşin olması lazım. Ben çok şanslıyım hocam. Hakikaten çok anlayışlı beşin olması lazım. Ama şey dediğim gibi kabul aldıysan zaten başvuru sırasında doktoraya Ben Bende bu çok önemli çünkü çoğu insan görüyorum ben bunu. Ya Amerikalara nasıl gideceğim, orada nasıl yaşarım, nasıl evet, evet. Şey muamelesi yapıyorlar, zengin çocuğu olman lazım hadi bir şey yapmak için. O muamele yapıyorlar. Bu soruyu bilerek sordun sen çünkü. Aynen. Yani. Öyle olmanı gerek yok aslında yani. Öyle olmanı yok. Eğer yeterince başarılıysan ve şansın yaverse. Bunun ikisi de lazım. Yani aslında başarılı olmak da yetmiyor, sırf şans olmak da yetmiyor. Başarılıysan ve şanslıysan, <gülüyor> bende olan o durum sen nasıl buldun mesela? Belli bir site var mı i̇şte, tavsiye işte ona geleceğim. Ee, en kolay yolu doğrudan üniversite bursu verebilir. bu şekildeydi. Tamam. Ben yayıl'a gittim. Zaten yayıl'a doktora ekranı O zaman aldıysam... sen orayı özür dileyerek araya gireceğim. Tabii. Sen yayıl'a karar vermiştin. Orada bölüme bak, anlat şunu mu yaptın yani? E ben şu alanda doktora yapmak istiyorum, hocaları buldum. Orada hangi üniversitede olduklarını buldun mu? Yoksa önce Tabii. üniversiteye baktın, nasıl oldu? Burayı bir anlat hastalık. Şimdi burada bir benim yaptığım var, bir de yapılması gereken var. İkisini alalım. İkisini alalım. Anlayayım. Yapılması gereken, gerekenden kastım, bu objektif bir gereklilik değil, tavsiye edilen anlamında, genel akademide, bir hoca bul, gitmeden önce, tamam. bu bir kişi olmak zorunda değilsin 100 tane hocayı yaz, senden çok çalışmak istiyorum diye, bunu yapar zaten ben başlarında dönüyorum. <gülüyor> aynen, geldi onu yap, insanlar onu yapıyor yani, herkes yazıyor, <gülüyor> sizi çok takip ediyor, çalışmak istiyor, yalan, elbette yalan ve onu yapmamıştım işte. Yapıyorsun, kabul ediyorsun, şimdi. hoca kabul edecek olduktan sonra seni, okul rahat, yani atıyorum bir okulda Amerika'da X üniversitesinden bir hoca tamam ben bunu alacağım Dediyse dediysen zaten sıkıntı yok çünkü genelde hoca üzerinden geliyor para ya tamam. parayı okuldan da yalarsa hoca üzerinden geldiği için para hoca zaten ben bunu fon vereceğim diyorsa okul tamam sıkıntı yok. Amerika'dan Avrupa'da böyle Avrupa'dan böyle biliyorum falan. Avrupa'da da daha da böyleymiş sanırım. Ha, tamam. Avrupa daha da Amerika'da gene hoca bulmadan da gidebiliyorsun. Avrupa'da bu daha sıkıntı değil. Evet ben de öyle hatırlıyorum doğru. Hı -hı. Ben işte bunu ben yani bu tavsiye edilen sistem bu. Bunun çok yapı da vardı. Ya benim şey yani hiç tav olma hiçbir şey girmeden direkt doktora gider yaklaşımım vardı. Kuzey Amerika. Ya. Ne diyorsun ya? Ya hoca çünkü şöyle Türkiye'deki hocasının eski hocası Karadağ'daydı. Hı. O hoca tanıdığı için tanışmışlardı. Tamam hocası tavsiye etmişti. Ya yani Türkiye'de Ahmetli hocam vardı yöntemi yani. Aynen resmi. referans ettim. Ya tanıdığın bu işler tanıdığın olacak tabiri. Akademide karşılıklı networking deniyor buna. A, network, aynen. Aynen. Girişimine de bu girdi artık. Aynen. Adam kayma demiyoruz da network diyoruz aslında. Yani adam kayma demiyoruz. <gülüyor> Buradaki sıkıntı şundan dolayı sanırım. Akademide şöyle bir sıkıntı var. Bir, kendi hocanın yerine koy. Bir hocasın. Elinde bütçe var. Bir tane öğrenci alabileceksin. Ben referansa bakarım abi. Bakarım. Bak şimdi şey size şu. Hiç ya %90 kişi başvuruyor işte Çin'den, Türkiye'den, hiç Pakistan'dan, Afganistan'dan hiç bilmediği insanlar. Ve şöyle bir sıkıntım var. Bu aldığın öğrencinin iyi çalışıp makale basması lazım. Çünkü hocanın da ona ihtiyacı var. Hoca da parayı nasıl buluyor? Başka vakıflara başvuruyor, bana para ver diye. O vakıflar da şeye bakıyor, sen kaç makale basmışsın. Evet. Yani herkes aslında bir şekilde bir kendi iyiliği için sisteme uyum sağlamak zorunda kalıyor. O yüzden tavsiye yöntem budur. Bağlantı, mesela ben şeyi çok tavsiye bizim Türkiye'de biraz çekiniliyor. Ben biraz Amerika'da öğrendiğimi söyleyebilirim. Hani ben de çekingen bir insandım. Ya sor, yaz. Türkiye'de mesela bir fizik öğrencisin. bir öğrende bir öğrencisin, bir biyoloji öğrencisin, neyse yurt içi istiyorsun? Ya ODTÜ'den Boğaziçi'nden işte bilmem Aydin Üniversitesi'nden ayka bu da, o, üniversite mailatı soruyor. Zaten Tan şunu soracağım. Çok önemli bir nokta aklıma getirdin. Ya Türkiye'de adam diyor ki ya hocam ben ODTÜ'de Yıldız'da okumadım. E Hacetebi'da okumadım. Ben Erciyes mezunu biliyorsun, Erciyes örneğinden gidelim ya da Yozgat-Bozok Üniversitesi. Avrupa'da çok da fark etmediğini söylediler. Yani orada Ottu'yu da bilmiyorlar abi, evet. orada Bozok'u da bilmiyorlar. Türkiye'de bir üniversite diyorlar. Doğru mudur? Yoksa fark ediyor mu Ottu bir marka, Ottu deyince sana buyur gel mi diyor yani? Yani çok hakim diyelim alın sürecine. O yüzden benim söyleyeceğim biraz daha kendi fikrim olacak. Bilgiden ziyade fikir olacak. Fakat benim gözlemlemek olayı şu, çok fazla okul var. Yani bilmeyen beklemek de mantıklı değil. Yani... Her ila üniversite açtı bir kere. Yok Türkiye'de demiyorum, dünya çapında ya yani çapandı. Dünyada şimdi, da öyle, aynen. Dedim, ye yılda bir hocasın, sana bir başvuru gelmiş. Nereden bileceksin Türkiye'deki ODTÜ'yü? Yani onun gibi yüz, yani yüzlerce okul, üniversite var, her birinde onlarca ya okul... İş yapmış olman okul, lazım değil, değil mi düşünün. burada? Mesela benim hocalarım İTÜ'den hocalarla çalışıyordu bu Rolstav Teknik'te. İTÜ'yü biliyorlardı, İstanbul Teknik Üniversitesi diyorlardı. ODTÜ diyordum, bir de ODTÜ'nün açılımı Orta Doğu falan ya... <gülüyor> ha Orta Doğu'da falan mı diyorlardı böyle? <gülüyor> şimdi çalışmışsa bilir mesela mantıken. Çalışmışsa bilir. Mesela oradan biri varsa bilebilir. O alanda aynen. Yani Dediğim gibi okul çok önemli değil. Yani mesela sen Türkiye'de her bir üniversitesin. Başvurusun mı yani? Hiç ya. çekilmesin Başvur... Ya, ya şu var ama... Başvurmak pahalı bir şey. Maalesef doktora başvurusu pahalı bir şey. Çünkü TOEFL göndermek... Artık o da değişti gerçi sanırım. Pandemiden sonra değişti. Nasıl Onu oldu? tarif etmiyorum. Mesela en azından TOEFL falan zorunlulu kaldırdı sanırım. Şey, CHRI kaldı özür dilerim. CHRI duruyor evet, da. dilerim. Evet. de bu bilmeyenler için ales. Yani Amerikan alesi Hı -hı. kısacası. Mat 1 falan soruyorlarmış galiba. Aynen ya Mat bir, İngilizce bir işte, Türkçe bir yani. Hı -hı. İki tane c var, bir c General var. Ales'in birinci bölümü gibi, <gülüyor> matematik İngilizce, mat gibi. Aless deme bana ya, çok zaman yetmiyor abi. Orada zaman akışı duruyor. Yetiştiren varsa bu arada Ales'i tebrik ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten farklı bir sınav ya, yani. bulmaca gibiden yani son gebinde. Şey işte, bir de Jerry Special var, işte o da alanla yakalık. Yani. Mesela ben Jerry'in fiziğe girmiştim, İşte kimyaj, Jerry kimyaya girer falan filan, alanla alakalı Fizik soruları zor muydu yani, fizik bir tavsiye ya yani şey bir alışkınsan yani İngiliz lazım ama o da sıkıntı var Fizi ben İngilizim ben iki tane bir İngilizce normal günlük artık koşt İngilizilmek lazım bir de Fizi İngilizilmek lazım Doğru. Aynen. o iki de lazım yani. Amerika'da yapacaksan da bir de şey vardı işte bu birinci dediğim yöntem networking insan bulma daha Senin karşısında. uyguladığında? Benimkinde öyle bir şey yok ben kims ben batmıştım hiç bir yazmadım ben hocam falan demişti oğlum yaz demişti <gülüyor> ya ben yazmamıştım hatta sanırım Biraz da o yüzden dolayı bu bahane dolayı Ben çok fazla kabul almadım. Ben 5 tane okuldan kabul almışım noktası hırsızda Amerika'dan başvurdum Bunun işte en uygun bana yayıldı. Ben de yayıldı tercih ettim. Yani bölüm var mıydı kafanda tercih ettiğinde? Yani ben... Fizik canım. Hayır, hayır fizik... fizik alan... alt dallarından alan. Ha. Şöyle... Fiziğe gireyim, bakarız mı dedin yani hani? Şöyle, biraz öyle oldu. Zaten Türkiye'de kendi kafam şöyle net değildi. Biraz, bilmiyorum maymuştarlık mı, heves mi ya çok, çok fazla alırım ben seviyorum. hatta Türkiye'de işte master yaparken, e, OTTÜ'de, şey anlamaya çalışıyordum, hangi anda uzmanlaşayım diye. Normalde şey vardır ya, işte 10 tane alan var, Hepsine bakarsın, sevdiğini seçersin. Ben de biraz ters oldu, sevmediklerimi eleye ilerleyeyim diye düşünmüştüm. O yüzden fak bak anlarına işte, Atom ders alıyordum, Katar'dan ders aldım. Türkiye'de ben çok ders almıştım OTTÜ'deyken. Hatta saydım bunları. Hatta komik bir anım var, yayıldık hocam çok şaşırmıştı, şey diye, e, bu işlere bakan hoca. Ye, bu kadar ders sayılır mı, böyle görüyorum <gülüyor> <gülüyor> Ben çok ders almıştım OTTÜ'yken. Şey ama çok yani çok istemekle olacak bir şey değil bu. Yani atıyorum sen çok şunu de. Ya ben işte sizin teorisi çalışmak istiyorum de. Güzel. Gittiğin okulda bunu çalışacak hoca yoksa yapamazsın zaten. O da var yani. Hani sistemen de önemli. Git kabul aldın okulda bunu yapan o insanın olması da önemli. Az önce sen dedin ya konuşurken burada yoktu. Çünkü onu da soralım. İşte birçok alanda ben de senin gibi mesela yavaş yavaş ilerliyorum. Bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Ben de hep şeylere hayran kalıyorum. İnsan olmayan isterken de. Bir alana böyle odaklanmış ve sadece onun çalış keşke böyle bir insan olsaydım. Sen de az önce onu konuşuyorduk. Hı -hı. Ya 8-10 alanda çalışıyorum Burak. Yavaş yavaş gidiyor. Hı -hı. Bunun pişmanlığını yaşıyor musun? Ya tek bir alanda olsam diyor musun? Yok ya. Ben ben yani şeyde alakalı sanırım bu. Benim böyle spesifik olarak çok sevdiğim... Yani hepsini sevmek çalışıyorum aslında. Ben öğrenmek hoşuma gidiyor. Yani zaten sevmedik konuda çalışmıyorum. Bu da ama birazcık şansımla alakalı dediğim gibi. Ben işte gittiğimiz zaman Yale'a kafamda şu konuyu çalışan doktoran bu alanda olsun diye bir şey yoktu. Birazdan şöyle bakıyordum. Zaten da hangi yöce çalışacak olsaydım olayım. illaki ki ben sevdiğim bir şey öğretirim muhtemelen. Süper. Diyordum. Bu çok güzel bir motto. Bunu sevdim abi. Aynen. O kafadaydım. Haksız da çıkmadım ama ben kendi tanımakla alakalı bir şeyim. Ben sevdiğim için. Yani, ve şey, istediğim aslında teorik fizikti. Yüksek enerji, teorik fizik çalışmaktı. Yani, ve o alan çok sıkıntıdır. Çünkü fiziği bilmeyen insanlar yedi. Yeni başta insanlar, hepsi onu yani. işte bir interstellar izliyorsun, işte delikler şudur, budur. Hani havalı kısım, cisim teorisi, şu, bu, bu, yani Kimse, bilmiyorum, çok fazla işte. Ana hani katı halt bizden Ben fazla... şeyden öğreniyorum abi kuantum. Kuantum diyet, kuantum. Ya annem yani. <gülüyor> işte bana kuantumdan. Ya işte ben de kuantum biliyorum yani. Kuantum <gülüyor> yani, onlar biliyor. Siz bilmiyorsunuz lütfen. Solar Bey. Ya, i̇şte evrene enerji gönder işte. Neydi dost secret. Ya <gülüyor> secret. Ya o yüzden mesela yayılı da çok sıkıntılar. Yani bunu anladım aslında. Bana ders oldu. Belki başka dinleyenler de bir şeyler ders olur. Yayılı gitti, kabul aldık. 24 kişi sen yani bizim size kabul olan. Bunların yarısına yakını işte 10-11 kişi Türk enerji yüksek yüksek fizik istiyor. Yani yüksek enerji fizik istiyor. Ve o olağan sadece 2 tane hoca öğrenci alacaktı. Yani 2 kişi alınacak. 10-11 kişi. Bunların hepsi yeraltı gelmiş insanlar. Hani e. çok kötü değil. Hep biz benzeriz be o açıdan. Bu 2 kişi alınacak. Bu 2 hoca sadece birinin aslında funding'i vardı. Diğeri de zor, zor bela alacak. Yani işte ilk sene Hocalarla işte yetişim ben, ben, ben bu hocağa daha önce görüşmemiştim. Bu arada funding'in olduğunu nereden biliyorsun hocanın diğerinin olmadığını soruyor musunuz? Tabii canım soruyoruz. Ha. Hocam öğrenci olacak mısın? Biri diğeri demişti yani. İyi, düşünüyorum ama şu an yok. Aynen. Hani şu an sen biraz tiçikten kaldın. Ben mesela Oldenbrook fizikte e, kabul aldım. Fizik doktorası. <gülüyor> ama hoca dedik Burak kötü bir haberim var. Burs bulamam. Aynen. E, Kütüphanede çalışman için izin isteyeceğim. Onu da yapamadık. Ben de DAT'tan da burs bulamadım. Gidemedim. Param olsaydı şu an ben de fizik doktorası yaptım mesela. Hocu söylüyor bunu başta yani. Dediğin şey çok doğru ama benim demin dediğime çelişiyor gibi olabilir. Şunu netleştireyim yanlış anlaşılmasın. Demin demiştim ya zaten ameliyat gittiysen paran hazır diye. Aa, dur evet senin Ondan durum bir tut farklı. Seninki de zaten bir bursun Hayır. var başta. Olay şu şunu netleştireyim. Paran hazır ama istediğin konuyu çalışamazsın. Bunu söyle öyle anlatayım. Mesela şöyle şimdi yayılı kabul aldın. Yayılı kabul alırsan paran hazır. Ödenek her bölüme verilmiyor yani. Her yok, çalışan bu, şey. Yok her alanda değil. yok aynen. Alanda para hazır. Şöyle yıl okulda okulda değişiyor. Yılın şöyleydi. İlk 2 yıl Allah aşkına zor değilsin. Tamam. Paran teaching üzerinden geliyor. Ders veriyorsun. Açıkta öğrencilere ders anlatıyorsun falan. Hmm. İkinci yıldan sonra paran hoca üzerinden gelecek. O da 3. yıla başlayana kadar bir hoca bulman lazım. Tamam. Şimdi mesela diyorum hoca bulmak da, da sıkıntı değil. Değilse bize hocanın çok fazla parası var onlar öğrenci bulmaya çalışıyor. Yani illaki parası olan bir hoca bulursun. Şimdi i̇şte her durumda. bölümü çalışamayabilirsin onun gersiz. Aynen, onun için de öyle yaptı. Yani işte gittik, yanı kabul aldık. Şu her zaman şu garantiler Z planı. Gelin en kötü orada işte optik çalışırım. tamam paramızı doktorumda alır. Tamam. Ona sıkıntı optik yok. Optik de kesin vardır mesela ödün bursu. Çok parasız. Türkiye'nin, Türkiye'nin, şey D fizik çok da zengindi. Çok para Şöyle var. bir tahminim var yanlışsam söyle işte sektöre uygulanabilecek ileride para dönüşüm olabilecek bölümler optik gibi de söyleyeyim. Hı -hı. Onlar da biraz daha ödenek bulmak kolay olabiliyor galiba. Yüzde Yanlış Çok doğru. Mesela benim hocam dedim param hocamdan geliyor. Hocam nereden alıyordu NSF'den. Amerikanın Twitter. Tamam. İşim, yani. Amerika'da bir tane daha Daha böyle teorik, deneysel konularda anladığım kadarıyla burs bir alıyor. Bakanlıklar da alıyor o zaman, firmada alıyor, şirketler de alıyor. Yani işte, o hoşdan işte sıkıntı yok. Teorik alanda para daha sıkıntı. O yüzden, işte demin diyordum ya, iki kişi sadece, iki tane hoca alabilecekti. İşte ilk birinci senemde hocayla tanışmıştım. Bende şey var ama, şu da vardı. Bir hocaya da tanıyayım bakalım. Hani onlar zaten bakalım ben isteyecek miyim? O da çok var. Bu da hep küpe ortadan bir hocamın lafıydı. Yani, Doktor hocası seçmen, doktora danışmanı seçmen eşini seçmekten daha zor derdi. O kadar değil mi? <gülüyor> Çok önemli. Bence biraz abatmış hep girdiydim ama. <gülüyor> <gülüyor> yani en önemli Önemli, bir. kesinlikle. Benim şansım şundan yalver gitti. O iki hocadan birinin parası demiştim, o hocayı beni kabul etti. Yani... Ben ondan bir de proje falan yaptım ilk başta. Bu Dur, şimdi sırasında. üçüncü bölüme geçeceğim abi. Yine tamam. kahveni yudumla. Olur. Üçüncü bölüm senin doktora konun olsun. Doktora çalışmaların. Dörtte dokun olsun. Dört tamam. bölüm ben yayınlayayım. Arkadaşlar eğer sohbet hoşunuza gittiyse lütfen kanalı takip edin. Abone olun. Paylaşın ve beğenmeyi unutmayın.